herkese merhaba arkadaşlar bugün sizler beraber tek bloktan skybloktan kaldığımız yerden devam ediyoruz geçen bölüm hatırlarsanız Allah ne, yavaş gidelim düşecek düşer, düşerim filan aaa niye konuşamadım anasını satayım evet arkadaşlar bugün sizler beraber tek bloktan skybloktanın e, kaçıncı bölümündeyiz lan dört galiba aynen dört bu şuraya Evet arkadaşlar geçen videoda e, Buraları büyütmüştük hatta Oraları hızlı bir versiyon yapmıştık Diyeceksiniz ki o video neden çok kısaydı Arkadaşlar şunu açıklayayım e, O videoyu toplam çekmemiz e, Yani toplam dakikası 25-30 dakika filandı e, 25-30 dakika olduğu için Dedim ki e, Bunu izlerken çok sıkılırlar Ben de gittim 25-30 dakikalık videoyu e, Şeye çevirdim 3 dakikalık bir video'ya çevirdim ve sizlere sundum ee, tamam şunları şöyle yapalım aman iyi Aha, birleştirdik. bu arada biz baya geliştik ee, yavaş yavaş finale doğru gidiyoruz galiba baya bir ha, dur bu arada ben e, barışçıdan çıkayım arkadaşlar bir de benim acil bir yatağa ihtiyacım var ama koyun kalmadı şerefsiz creeperlar Allah belalarını versin hepsini patlattı <gülüyor> Hepsini patlattı. Şerefsizler ya. Abi şerefsiz yani. Abi bırak da kardeşim. Şurada bir oyun oynayak ya. Bir oyun oynayak ya. Şerefsiz scriper. Bu arada video dışı da bayağı öldüm. Eee videoda da bayağı öldüm. Hatta bazılarınız belki gördüyse eee game mode filan açmaya çalışıyorum böyle düşerken. Onu kötü amaçla açmadım. Yani eşyalar gitmesin diye açtım. Ne oluyor lan? Alanlar vadını satayım. Lan lan ne oluyor? Lan lan ne oluyor lan? Uyruk git lan şuradan. Hayır. git lan şuradan. lan ne oluyor? O satayım. O ne la? Şu tahtaları koyalım. Bu ne? Oğlum, bu kütükten ne, Nedir benim çektiğim bu kütükten ya Kütük çevir çevir vallahi. Bıktım şu kütüklerden. Bir de hep tahta geli abicim. Yani oyunun sinir bozucu yerlerinden biri. Bir saniye benim üzerinde bir yemek var mı? Olsa şaşardım zaten. Bu karpuz yiyelim karpuz karpuz. Bu arada yaz da geldi ha. <gülüyor> Allah şu an oda da öyle bir sıcak ki. Üf. Neyse neyse. Şu an boş ver. Kırılır, kırılır. Bir bölümde şöyle bir kazma sızgesini anasını satayım. Bir bölümde şöyle bir kazma sızgesin, biraz hayvan çıksın, ne bileyim, levellarımız yükselsin. Allah creeper çıkarsa barışçıl alacağım büyük ihtimalle. Çünkü anasını ağlatıyor ortağının şerefsiz sonra gel de burayı hallet. Tamam, ha, şimdi 14 tane bizim şeyimiz var, değil mi? Ee, toprağımız var. Koyuncuk, çakış şuradan. Yürü git lan. Yürü git. Tamam. atsınlar çünkü burayı genişleteceğiz ya. Düşürebilirler beni. Geçen bir tane şerefsiz düşürdü hatta beni. Böyle koyuyordum toprağa video dışı mı geldi böyle yaklaştı yaklaştı yaklaştı bir beni bütün şeylerim bitti Nasıl yaptıysa Artık ineği sinirlendirdim galiba o yüzden Baştan Ağm iyi Bize biraz tohumla olsun yani çok güzel olur ya Bu arada bir sürü demir buldum arkadaşlar onlar haber etmek istemiyorum yani şey yapmak istemiyorum ee, harcamak çok fazla istemiyorum. Ee, bunlarla devam. Çünkü genelde bir az şeyimiz var, demirimiz var. Ee, demirleri çok fazla kullanmak istemiyorum. Şu anlık e taşla, bilmem neyle, onla falan idare edeceğiz. Hadi yallah, görüşürüz. Bir daha gelmem üzere. E ee, tamam, hoşça. ne koymun? He, koydu tamam. tamam şimdi benim kazmadan cici olma süresinde her bölüm illaki bir kazma yapmam lazım illaki bir kazma yapacağız illaki bir kazma olmadan yok illaki bir, bir bölüm ya kazma ya balta illaki bir şey kırılacak yani oyunun rajonu böyle ya biraz başka şeyler çıksın ya hep bu hep bu hep bu anasını satayım Hep tahta hep tahta içimiz dışımız tahta oldu ya biraz başka bir şeyler dedim Anasını satayım Vallahi böyle giderse biz finali 100 yılda şekeriz anasını satayım Lan dur Lan Koy bunu buraya Az dur, yanlış Yanışarı doğru kazımın değil mi aynen tamam Aha bu da cici oldu. Allah rahmet eylesin Şimdi dur o zaman daştan yapacağız bu sefer Üzerim taş var mı Allah kahretsin taş yok anasını satayım nasıl bir şey lan bu Neyse dur ee, bir tane şey yapalım Nerede lan table gel lan buraya Taş yok ki neyse dur ilk önce şundan yapalım Tamam Biraz benim taşa ihtiyacım var Ana aradığını yine mi sen anolum bir gülüyün gidin Allah için salın beni ya ulan Ulan bir salın beni Allah'ım ya bir Sal beni koçum bir sal ya Bir sal Allah Allah Gene bu şeyden çıktı Kılıçla cici olmak üzere Deli gibi tahta çıkıyor şu an Deli gibi tahta çıkıyor Manyak gibi Biraz başka tahtalarda çıksın arasını satayım Lan inek Be yürüyün gidin lan inek ne yapıyon lan çeştiyon üzerinde yürü git Başlık parası mı istiyon anasını satayım yürü git ya Annesi ya vuş Çok fazla şeyle uğraşmak istemiyorum Sandık işleriyle et lan ee... Toprak çıksa aslında daha iyi Lan ben alanı şey yapmak istemiyorum ya ee, ben toprakla yapmak istiyorum buraları çünkü tahta yapınca çok yineksiz oluyor. Tahta çok gerekli bir şey olduğu için yani belki ev yaparız ya bölümlerde bilmiyorum. Şu an hala kararsızım. Burada bu videoyu ben pazartesi günü çekiyorum. Siz yar ee, pardon hani siz bugün şey izleyeceksiniz. Ee, Üçüncü bölümümüz yiyeceksiniz, hızlandırılmış bölümü diyeceksiniz yani, Bu bölümde aksilik olmazsa Çarşamba günü falan gelir. Ha, öyleyim bile diyorum. Çarşamba gelmezse de başka bir gün gelir. Şu Ya bu sandıktan hep aynı şeyler çıkıyor veya ne bileyim. Tahtadan hep aynı şeyler çıkıyor. Oyun kendini güncelledik dedik. Vallahi sinirimi bozmaya başladı Bu ne yapıyor bu? İşe yarar mı bu? Yo işe yaramıyor. işe yaramıyorsa niye aldık biz? Neyse biz şunu köpeğe verelim Köpek sevilsin Anne yemiyon lan ya, Yürü sen nasıl köpeksin lan Kemik yemeyen köpek mi olur anasını satayım Köpek dedin kemiği yer Mıldığına bile asılır Nasıl köpeksin arkadaş Valla o kadar soruva evli çekmiş adamın Bir sürü aç köpek gördüm Her serinde ama bu köpekler Nedense hiç aç olmuyor Nasıl bir şey bu? Bana var ya ben sizin. <gülüyor> Kaç tane var lan burada? Ha, 28 tane. Oo, içimiz dışımız tahta Allah abicim ya. Biraz başka bir şeyler. Aa, senin tahtanı töbe töbe. Lan, lan söyleyeceğim söylemiyorum lan. sizin tahtanıza da ya bu ne lan koyayım eşek bir eee buz artık buz ne şey diyeceksen neyse alalım gerçi ondan su çıkar ondan da taş kazma xp'si yapabilir Ana. bak bunu yapabiliriz ha. ama ölme riski de var ee, ağaç dit Ağaç diksek mi yok yok ya ağaç dikmeye ne gerek var zaten deli gibi odun var anasını satayım burada Allah içimiz dışımız odun oldu, anasını satayım Aha Üktümet geliyor sonunda ya, Üktümet geliyor kaz kaz içim gitti anasını satayım ya? Uuff Bir saniye bir bildirim gelmiş Ne diyor kanka 10 lira yollar mısın yürü git lan 10 lira yollayacağım şimdi kaldı Yürü git Sanki zenginiz anasını satayım Ali senin de başlayacaksın sürene Tık tık tık Hele şükür Bu ne lan Aa kum çıktı Aha finale doğru gidiyoruz ben bunu geçen seneden hatırlıyorum biliyorum biliyorum ben bunu geçen seneden Aa geçen sene izleyenler bilir buraları Harbi finale doğru gidiyoruz bak Son aşamalardayız şu an Bir sonraki ihtimal e, Bir saniye şeyde e, niye konuşamadım lan ben Bir o konuşmayacağım yok tamam konuşmayacağım Çünkü hep dilim suçu anasını satayım diye böyleyse Anasını satayım Ablumla gelse tam olacak. Evet, harfi finali doğru gidiyor sadece. Çok ciddi söylüyorum. O kadar bölümü uzun çekersen tabi Ali. <gülüyor> Sen finale de gelirsin. Başka bir yerde de şu an demek istemiyorum da. Ama ee, Bir tane kazma yapacağım anasını. Hay senin çubuğuna, hay senin çubuğuna tahtana. Ulan Lan her bölüm tahta çubuk her bölüm tahta çubuk bu yeter ya Allah. Vallahi sinir bastı beni şu an ya lan Birleşti şunu Tahtayı da şöyle Demir kazma değil mi o? Evet demir kazma bu geri zekalı Mal Sanki elmas anasını satayım Oo demir kazma efsane kazıyor lan Oo şu güzel kasıyor. Aha demir çıktı çok güzel. Ha, ben demir çok fazla şey yapmak istiyorum. Ne oluyor lan? Ana kaplumbağa çıktı. Vuuu. Vuuu. Lan buradan su yok lan. Alev'im bizi nereye getirdin? Aa. Atsam mı acaba bunları? Yok yok neyse bunlar. Belki işe yarıyordur. Bunlar. Bunlar dursun dursun. Aynen. Şimdi dur ben önemli Eşyaları koyalım. Ve şunu koyalım. Demir cerfeli. Ne? Demir cerfeli. Şu an 23 tane cerferimiz var tamam çok iyi ee, ama zarara girdik neyse olsun tamam sıkıntı yok Oooo ilmas, i̇lmas İlmas geldi evet Finale doğru ilerliyoruz cidden finale doğru gidiyor serimiz Belki bu bölüm finali bile olabilir konular yavaş yavaş azalmaya başlıyor daha ne yapacağız yani dördüncü bölümdeki no. aha seni geri y*****, y yürü git lan yürü git Allah cezanı vere benim şeyimi kazdı lan sen ne ölümsüz bir şeysin lan baş ölmüşsün sen bu ne ben neyce alt işte biliyorum Elması koyalım Tamam Çok iyi Allah hükümet gelecek gibi geliyor bana ya Bir yeni bir şey gelecek gibi ee... Bu sefer de bunlar çok çıkıyor Tahtadan kurtulduk Bu sefer bunlar çıkıyor Bunlar ne işe yarıyorsa artık Alalım neyse bir şey arıyordur Ne şeyi aradığını bilenler Yorumlar kısmına Yazarsa aşırı mutlu olurum Şu an kaçıncı dakikadayız? 14. dakikadayız. Tamam ben bunu bir 16'ya falan bağlarım. 17-18'e bağlarım. Bitiririm videoyu. Ee, bölümleri gerçekten çok fazla uzun tutuyorum. Eğer rahatsız oluyorsanız söyleyin. Böyle bölümlerin süresinden kısalım. Ee, tamam şunları şöyle yapalım. Yani eğer sıkılıyorsanız deyin ki e, çok sıkılıyoruz. Ama ben şey yaparım yani sıkıntı yok ee, Sizin için Süreyi kısaltırım, onda sıkıntı yok ee, Derseniz yok yok Ali böyle iyi Tamam o zaman sıkıntı yok ee, Tamam 25 tane tamam çok iyi Aa, Aşırı hızlı gelişiyoruz Artık bundan sonra bu da kullanacağız o zaman O kadar çıkıyor yani O kadar uğraşıyoruz Gene tahta vermeye başladı aşırı sinir oluyor Vallahi şu tahta veriyor ya aşırı sinir oluyorum. Şu an 15. dakikadayız. Bu sandıkları atacağım Hiçbir işe yaramıyorsunuz. Hiçbir işe yaramıyorsunuz. Boş boş adventure'da yer kaplıyorsunuz. Hiçbir halta yaradığınız yok. Valla yavaş yavaş finale doğru gidiyoruz. Konular yavaş yavaş azalmaya başladı. Ben diyordum 15, 16 bölümü falan bulur ama. Ee, çok fazla güncelleme gelmediği için bize rast gelir. aaa balık çıktı ızgarada balık çok güzel gider lan aaa intihar etti. Allah rahmet eylesin Faturayı ödeyemedi elektrik faturasını çok fazla bir elektrik faturası geldiği için dayanamayıp intihar etti kendisi Hani haklı da Çok fazla elektrik faturası Nereden baksan Oo, o, o dünya para yani o parayı kazanman için en az dört iş yapman lazım 400 lira elektrik faturası nedir arkadaş <gülüyor> Ben yine saçmalamaya başladım ee, Tamam Abi like, bir sal ben oğlum senin senin niye bana bakıp bakıp duruyorsun lan param mı lan yürü git lan Para istiyor, anasını satayım yürü git Durmadan bana bakıyor ya Allah Allah inek ne yiyorsun kardeşim sen ne içip ne kullanıyorsun ne oluyor lan bu ne bu da balık bu da intihar ediyor garip bir şey su var mı üzerinde hadi seni kurtarmaya çalışacağım gel buraya gel aa ızgara balık oldu ya la neyse hiç olmasa midem inecin hiç olmasa bir faydan da okutmuyor be balık Eyvallah Allah razı olsun al bunu koy şunu koy da dolmak dolma sana dolmak üzere arasını satayım e, gidelim biraz şuralarda yaydıralım hatayı biraz daha uzatalım 2 dakika daha filan daha uzatacağım normalde 18. dakikada bırakacaktım videoyu ama e, sıkıntı yok mı tamam, sıkıntı yok biraz şuraları büyütelim çünkü bu videoda çok fazla gelişmediğimiz için eee biraz bölümü uzun yapmak istiyorum Tamam çok güzel buralarda da tamamlayalım güç olmasa bir boş bir bölüm izlememiş olursunuz ee, tamam tamam tamam hani deli gibi odunum var artık şu odunları atacağım yeter ya odun yeter artık seni istemiyorum vallahi bir e, şey geldi ya günah şu an 18. daklayız tamam biraz daha kasalalım şöyle bir Ellilere doğru hazırladım. ya var ya çok feci oynayasım geliyor arkadaşlar bu seriyi yani Çok feci sardığı için bırakmak istemiyorum o yüzden bitiremiyorum yani bende böyle bir alışkanlık var sevdiğim bir oyun olunca bırakamıyorum çok kolay ha Neyse Evet şu an 18 dakikadayız ee, Bu videomuzun burada sonuna geldik Bu videoya her zamanki gibi 25 like bekliyorum Aşağıdan da kanala abone olursanız aşırı derece mutlu olurum. Hoşçakalın, bay bay, kendinize çok çok